Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Milli mücadelenin taşıdığı anlamı ebedileştirmek, Türk ordusunda coşku uyandırmak ve bu coşkuyu gelecek nesillere taşıyabilmek adına bir istiklal marşına ihtiyaç duyuldu. Erkan-ı Harbiye'nin isteği üzerine Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Nisan 1920'de gazetelere verilen ilanlarla İstiklal Marşı için bir yarışma açıldığı duyuruldu. Seçilen marşın güftesi ve bestesi için 500 er lira mükafat verilecekti. Yarışmaya 724 eser katıldı. Şiirlerin hiçbiri beklenilen kabulü görmedi. Marif vekili Hamdullah Suphi Tanrı Mehmet Akif'e başvurdu. Akif, para için böyle bir şiir yazmayacağını ifade edince bu mevzunun istediği gibi halledileceği sözünü verdi. Akif her mısrası milli mücadele coşkusunu, imanla yoğrulmuş milli mücadele insanını anlatan o şaheseri İstiklal Marşı'nı Tacettin dergâhında yazdı. 17 Şubat 1921 yılında yazdığı İstiklal Marşı, 1 Mart 1921 yılında Hamdullah Supi tarafından mecliste okunuyordu. Mecliste büyük bir coşku yaşanıyordu. Tarihi meclis binası alkış sesleriyle yankılanıyordu. Böylece 12 Mart'ta Akif'in yazdığı İstiklal Marşı, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sevgi gösterileri arasında kabul edildi. Marş, büyük bir coşkuyla tekrar tekrar mecliste okunurken, Akif sessizce meclisi terk ediyordu. Mükafat olarak verilen parayı ise, bir belge imzalayarak aldı, fakat bunu fakir şehit eşlerine ve öksüz yetimlere iş öğreterek, yoksulluklarını önlemek amacıyla kurulan Darül Mesaniye bağışladı. İstiklal Maaşı, sebil Reşat, Hakimiyet-i Milliye ve Açık Söz gazetelerinde yayınlandı ve bütün vatana dağıldı. Bir gün Akif'e, İstiklal Maaşını nasıl yazdınız diye soruldu. Akif, cevap olarak, Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, Belki yarından da yakın. İşte İstiklal Marşı'nı bu iman ve ümitle yazdım. İmanım olmasaydı hiç yazabilir miydim? Zaten ben başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa, yazılarımda da o vardır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Yakın dostu, Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey talihsiz bir olaya kurban gitmişti. Bu, Akif'i siyasetten soğutmuştu. 1 Nisan 1923'te ani bir seçim kararı alındı. Akif, meclis dışında kalmıştı. İstanbul'a döndü ve beylerbeyinde bir eve taşındı. Akif'in coşkusu yerini bir içe çekilmeye bırakmıştı. Bazı aydınlar ve yayın organları Akif'in aleyhinde yazılar yazıyorlar, onu karalıyorlardı. Milli şairimiz buna derinden üzülüyordu. Mısır'a gitti. O kışı Mısır'da geçirip baharda döndü. Artık her yıl kışı Mısır'da, yazı İstanbul'da geçiriyordu. Halim Paşa geçimini karşılamayı taahhüt etti. Ertesi yaz İstanbul'a dönünce, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Mehmet Akif'e Kur'an-ı Kerim'i tercüme etme vazifesi verildi. Akif bir müddet çalıştı. Hatta Kur'an tercümesini tamamladı. Ancak bu tercümenin, Kur'an'ın aslı yerine kullanılmasından korkarak, tercümeden vazgeçtiğini belirten bir yazıyı Ankara'ya gönderdi. Akif, Kur'an konusunda hassastı ve şiirlerinde, Kur'an'la ilgili mesajlar veriyordu. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla binin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Mehmet Akif artık sürekli Mısır'daydı. 1926'dan başlayarak Mısır'da Camiül Mısriye'de Türk dili ve edebiyatı müderrisliği yaptı. Bu sırada siroz hastalığına yakalandı ve bunun hava değişimiyle geçeceğini zannetti. Tedaviyi gördü. Fakat hastalığın önüne geçilemedi. Vatanında unutulduğunu, istenmeyen adam ilan edildiğini zanneden Akif, hasta ziyaretine gelen yüzlerce insanı görünce bunun öyle olmadığını anlıyordu. 27 Aralık 1936 Günlerden Pazar akşam saat 19.45 Akif'in ruhu yorgun ve bitkin bir hale gelmiş bedeninden kurtuluyor ve Hakk'ın rahmetine kavuşuyordu. Onu sevenlerin omuzları üzerinde Edirne Kapı Mezarlığı'na getirildi ve burada defnedildi. Mehmet Akif İstiklal marşımızın şairi, Safahat'ın şairi, Büyük bir mütefekkir, Dine, vatana ve millete aşık bir vatansever, Zillete ve hakarete boyun eğmeyen, Bir kimsenin güdümünde olmayan, Örnek bir şahsiyet. Yumuşak huylu isem, kim, kim demiş, demiş uysal, uysal koyunum, boyunum, kesilir, kesilir belki, belki. Ama, ama çekmeye, çekmeye gelmez, gelmez boyunum, boyunum. Akif şiirinde ve yazdıklarında samimiydi. Onun şiirinde kendi şahsi dertleri ve özel meseleleri yoktu. Hep umumi dertlerle dertlendi. Milletin duygu, düşünce ve problemlerine tercüman oldu. İşte bu yüzden Akif'in yazdıkları eskimemiştir ve eskimeyecektir. Akif yıllar geçse de yaşayacaktır.